Selamünaleyküm aleyküm herkese nasılsınız iyi misiniz bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım Evet daha önceden de çok yorum yazıyordunuz arabaya cam filmi yaptırdı arkadaşlar arabaya cam filmini yaptırdık tabii ki önleri yaptırmadık önler yasak olduğu için önleri şöyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum ama nasıl olur bilmiyorum şuraya bir film yapmayı düşünüyorum ama siyah şeklinde Çünkü ön taraftan baktığımızda araç biraz açık duruyor yanları kaç yaptırdım derseniz yanları 3 numara film yaptırdım daha önceki videodan da zaten bahsetmiştim arkadaşlar film konusunda şöyle dışarıdan sizlere göstermek istedim hoşuna giden arkadaşlar varsa sizlerde yaptırabilirsiniz gel Yaralım. Evet köpeklerde arabayı seviyor arkadaşlar şöyle de arka kısmı 3 numara oldukça iyi oldu 2 gün falan oldu yaptıralı 200 TL yaptırdım daha önceki videomuzdan da bahsetmiştik Şimdi gelelim videomuzun konusuna videomuzun konusu şu şanzıman yağı değişimi şanzıman yağımızda değiştirdik arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben bu videoları sizler için çekiyorum eğer beni desteklemek istiyorsanız videoya beğeni yapmanız gerekiyor ve yorumlarınızı bırakmanız gerekiyor videolarımız bu aralar oldukça düşük seviyede o yüzden sizlerden bir destek ihtiyacım var şu an beğeni yapan herkese çok teşekkür ederim diyerekten videomuza devam edelim bu şekilde bütün şekilde atmaya çalışacağım arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmayacağım ama şanzıman yağının değişiminin öneminden de bahsetmek isterim sizlere. İlk olarak şunu söyleyeyim. 2 ay olduğu değiştirilir şanzıman yağını neden değiştirdik? Arabayı biliyorsunuz 1 sene olmuştu alalı. Herhangi bir şanzıman yağını değiştirmedim. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, şanzıman yağı değişimi hangi aralıklarda olması lazım? Şanzıman yağının değişiminin faydası nelerdir? Onlardan da bahsedeceğim. Şu köpekler de oldukça zayıflamış. Beş yanımda bir şey olsaydı da verseydim bunlara. Ama şöyle bir şey var. Bir saniye arkadaşlar. Şurada bir tane çikolata vardı. Belki çikolata yiyebilirler. Buraya kadar gelip Onlara bir şey veriyorum. Onu şöyle pay eteceğim artık. Ya pay etmeyeceğim. Şöyle. Artık bir tanesi nasiplenmiş oldu. Bu köpekler de burada başı boş şekilde arkadaşlar. Genelde şu okul çevresinde bizim burada okul çevresinde burada da oldukça köpek var. Bilmiyorum burada bunlara kim bakıyor. Şu an korona dolayı da okullar kapalı. Belki bekçiler, nöbetçiler bakıyor olabilir. Ara sıra ben geldiğimce bunlara vermeye çalışıyorum daha da kalmadı. Evet. Şimdi arkadaşlar şanzıman konusuna gelirsek değiştirmenin faydaları neler? Değiştirmesek neler olabilir? Onlardan biraz bahsedelim. Şöyle kaputumuzu açalım. Evet. Kaputumuzu açtık. şanzıman yağımızı değiştirdik. Şanzıman yağı olarak ne kullandım diye soracak olanlarınız varsa arkadaşlar ben bu yağı tavsiye ediyorum. Daha önceden biliyorsunuz Motor yağını değiştirmiştik. Onda da Doyle markasını kullandık. Oldukça memnun kaldık. Doyle'in 75-90 şanzıman yağını kattım arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta oldu. Oldukça memnunum. İlk olarak onu söyleyeyim. Bunun da iletişim adresini arkadaşlar satın almak isteyenler olsa fiyatı da oldukça uygun. Diğer markalara fazla para vermenize gerek yok. Doil'i tavsiye ediyorum. Doil'i tercih edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım oradan almak isteyenleriniz olursa oradan sipariş verip alabilirsiniz şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim şanzıman yağı neden ihtiyaç duyduğum neden değiştirmek istedim arkadaşlar şanzıman yağı ne aralıklarla değiştirir onu da söyleyeyim hemen şanzıman yağı benim araştırdığım benim bildiğim kadarıyla 40.000 ile 60.000 arasında şanzıman yağının değiştirmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar değiştirmenizi öneriyorum ben daha önceden tabi bir yıl oldu henüz değişim yapmamıştım Şanzıman yağını da değiştirelim dedim. Kafamız armasın, herhangi bir sıkıntı çıkarmasın. çünkü ne olup ne bittiğini Değişmiş mi değişmediğini bilemiyoruz sonuçta Ama bunun için şanzıman yağının seviyesini ya da şanzıman yağının kalitesini kontrol etmeniz için Şanzımanın üst kısmında Şurada Bir tane tapası var Üst kısımda onu da telefondan birazdan şuradaki vida Şanzıman yağını parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Tabi bunu da bilmeniz gerekiyor. Şöyle yapış yapış oluyorsa arkadaşlar yağınızın seviyesi, yağınızın kalitesi iyi anlama geliyor. Parmağınızı o yuvadan içeriye soktunuzda eğer yağ gelmezse yağ sevmeniz de az anlamına geliyor. Burada şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı hızlı konuşuyorum ki video dolu dolu olsun. Boş geçmesin. Sizler için de faydalı olsun arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Vites geçişlerinde sertleşme hissediyorsanız. Sabahları çalışmalarda sertlik varsa şanzuman yağını değiştirebilirsiniz bu esnada Ama ilk olarak tabii ki yapmanız gereken mantıklı yapmanız gereken O üst vidayı söküp şanzuman yağın seviyesini kalitesine e, Ömrünü kontrol etmeniz gerekiyor Şimdi dolumdan bahsedeceğim dolum eşnasındaki ben kısa kısa da koyacağım bu esnada Sizler de Nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz fazla uğraştırıcı bir işlem değil Kendiniz de yapabilirsin. Ben kendim yapacaktım ama benim kuzen tamirci olduğu için e, kürü koyalıp bir daha kaldırıp işlem yapmayayım dedim. Hazır kanal var. kanalda değiştir değiştiriverdi kendisi sağ olsun. Şimdi arkadaşlar değişim işlemlerinde size bahsedeyim. Hemen kendisi yapacak olanlar kendiniz yapacaksınız. Arkadaşlar şanzımanın üzerinde o vida var. O vidayı şöyle netlemeye çalışacağım. Yakından almaya çalışacağım. İnşallah görülür bir şekilde olacak Evet şuradaki vida elimde göstereceğim buradan Arkadaşlar şuradaki vida şanzımanın ön tarafına bakan bir vida var burada somun var e, 24 anahtarıyla ile sökebilirsiniz 24 lokma kullanırsanız sökebilirsiniz Biz bunu alttan söktük ama üstten de sökebilirsiniz aynı videoda bir de alt kısımda var O da 24'lük Alt kısmı gösteremeyeceğim ama hemen şanzımanı şöyle gösterin. Buradaki vida bu ön kısımdayken o da arka kısımda bunun altında kalıyor. Burada kir koyup alttan yağı boşaltıp üstten de yağı eklemeniz gerekiyor. Tabi bu yağı eklerken normal yağ gibi lakır lakır akmayacak arkadaşlar. Onun için bir hazne yapmanız lazım. O da şöyle bir şey. Yaklaşık buradan şu mesafeye kadar bir hortum kesmeniz lazım. Yaklaşık 45 santrın bir hortum kesin. Üzerine de e, yağı akıtabileceğiniz bir honi yapın arkadaşlar Honi honiye katın çünkü yavaş yavaş yağ alacak şanzuman yağı Honi ile birlikte Dökmeye başlayın şanzuman yağının Hangi seviyede nasıl zorluk oranında nasıl anlayacaksınız onu da söyleyeyim Yağını boşalttığınızı varsayıyorum alttaki tıpayı açtığınızda Arkadaşlar üstteki tıpadan da yağın katımını yapıyorsunuz şuradaki ön taraftan gösterdiğim Vidayla O bölüme hortumu soktunuz üstten yağı ekliyorsunuz Alttaki videoyu kapattınız tabii ki. Dolum üst, üstten kattığınızda doldu nasıl anlıyorsunuz Buradaki hortumun oradan Ya aşağıya akmaya başladığını. Yani artık doldu. Fazlasını da dışarıya atmaya başladı anda Benimki şanzıman yağınız tamamıyla dolmuş anlamına geliyor. Bu şekilde oluyor. Şanzıman yağı değişiminde ben oldukça memnunum. Şu an kafam ağrısız bir şekilde. Şanzıman yağını değiştirdik, motor yağımız da yeni zaten. Bu şekilde arabaya binmeye devam ediyorum viteslerde de oldukça yumuşaklık hissettim size de bilgi vermek istedim Bu şekilde bir video sizlere hazırlamak istedim arkadaşlar Evet videoda anlattık arkadaşlar şanzıman yanından bahsettik cam filmimizi yeniledik onlardan bahsettik Umarım sizler için faydalı olmuştur arabanın şöyle dışarıdan bir görüntüsünü Tekrardan çekeyim dedim arkadaşlar bu arada şunu soracağım sizlere eğer bu videoyu bu sonuna kadar izleyenleriniz varsa Henüz beğeni yapmayanlarınız varsa zaten şu an beğeni yapmıştır inşallah. Ee, video içerikleri konusunda sıradaki videolarımız ne olsun. Arabayla video çekerken arkadaşlar vaktim olmuyor. Hem tamir derken hem onu derken vakit bulamıyorum fazla arabayla e, bu tarz tamir işlerine. Artık diyorum ki arkadaşlar araba çekimlerim olsun. modifiyeli araba çekimlerimi yapalım. Farklı arabaları tanıtıp çekimlerimi yapalım. Artık o çekimlere başlayalım diyorum yavaştan. Sizler ne dersiniz? Fikirlerinizi bir almak istedim arkadaşlar. Bu videonun sonunda bu konuşmayı da yapmak istedim. Evet, şimdilik videomuz bu şekilde. Güneş yanıklarına bir çözüm yok arkadaşlar. Bunu soranlarınız oluyor. Onu da bu esnada söyleyeyim. Güneş yanıklarına boyadan başka bir çözüm yok. Daha da beter edip bozabilirsiniz. Şöyle camlarımızın filmi de bu şekilde. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.